My Life Danışmanlık Ekrem Çulfa ile Yeni Bir Yaşam, Yeni Bir Kariyer programını sunar. Değerli dostlarım, merhabalar. Ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Nerede miyiz? Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programındayız. Business Channel Türk TV stüdyolarında herkese, ama herkese, özellikle çiftlere sevgiler, selamlar olsun. Bugün dünyanın dört bir tarafından, Türk Cumhuriyetlerinden, Türkiye'den, Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan, Rusya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan, Kanada'dan. En son dün bir danışanıma dedim ki uzaylı çiftler de artık bizden e, psikolojik danışmanlık, koçtuk çift danışmanlığı, aile evlilik danışmanlığı, aile danışmanlığı, çocuk ergen danışmanlığı alsın diye bu yayınları yapıyorum. Niye? Ha, bu arada alamayan, gelemeyen, soru soramayan, bizlerle görüşemeyen milyonlara ayrıca sevgiler, selamlar olsun. Çünkü burada insan ilişkileri konusunda problemlerinize püf noktalar şeklinde terapi Tedavi yerine geçmese de farkındalık ve içgörünüzü arttırıcı yöntemlerden bahsedeceğim. Şimdi ilk soru şu şekilde gelmiş. Yani eşler birbirlerinin problemlerini kendi problemleri gibi görmeli mi? Görmüyorsa ne yapılmalı? Birbirlerine bu problemler, sorunlar yaşanırken nasıl yardımcı olmalı diye sorumuzu cevaplayacağız. Ama devamında... En az bugün 10 soruyu cevaplayacağız. Aile evlilik çift danışmanları siz de istifade edin. Çünkü dünyanın dört bir yanında sadece danışanlarım değil, aile evlilik çift danışmanlığı eğitimi alan danışmanlarımız da bizden bu sorunun cevabını çok merak ediyorlar. Öncelikle şu soruyu sormalısınız. O problemi siz yaşıyor olsaydınız, bir- Koca karıdan, karı kocadan, çiftler birbirlerinden, ikincisi aile üyeleri birbirlerinden, ebeveynler çocuklarından, arkadaşlarından, iş arkadaşlarından nasıl yardım görmek isterlerse öyle davranın. Unutmayın ne ekerseniz onu biçersiniz. Bugün problemin psikolojik problem bile olsa, maddi manevi problem bile olsa... Siz o problemi yaşayan biri olsaydınız nasıl elinizden tutulsun, nasıl motive edilsin, nasıl desteklensin, nasıl sıcak bir tebessüm, nasıl sıcak bir çay, nasıl sıcak bir ikram ve bir beyin fırtınası bir yöntem önerilsin istiyorsanız o şekilde kafa yorun. Elbette kendi probleminizmiş gibi davranın. O kişinin yerine empati yaparak kendinizi koyun. Mesela bu sorunu yaşayan bir karı olsun, bir hanım olsun, kocasından nasıl bir ilgi görmek ister, nasıl bir destek bulmak isterse, koca bunu fark edip, empati yapıp, onun yaşadığı sorunu algılamaya, fark etmeye ve nasıl acı çektiğini ...anlamak için onun yerine kendini koyarak destek almalı, düşünmeli, emek harcamalı ve bunu tarihi bir fırsat olarak görmeli. Çünkü sorunlar bir fırsattır, engeller birer merdivendir, Evet, engeller birer engel değildir. Aslında level atlamak için, kademe ve kalite yükseltmek için birer tarihi fırsattır... Tarihi fırsatları değerlendirin. Affedilmek istiyor musunuz? Karınıza yardım edin. Af ve affedilmek ve güven kazanmak mı istiyorsanız kocanıza davranın. İyi davranın ve probleminde yanında olun. Aranızdaki eski hesapları birbirinize o anda oh olsun, beter olsun gibi o yaşadığı sorunu yüzüne vurmak, fırsatçılık yapmak. Başta kendimize ihanettir. O yüzden ne diyoruz? Bütün bu sorunlar yaşanabilir ama sorun yaşanırken kişiler yanında kimi gördüyse onunla yola devamı fırsat bilirler. O yüzden siz sorun yaşayan kişiden fırsatçılık yapmayın ama kendiniz için fırsatçılık yapabilirsiniz. İlişkileri güçlendirebilir, safları sıklaştırabilirsiniz efendim. Şimdi diğer sorumuzu ben de cidden samimi merak ediyorum. Soru şu, ikinci soru. Eşimden kendim için bir şey istemek bana güç gelir. Bakın düşünsenize, ömrünüzü veriyorsunuz. Bir e, nikah altındasınız, bir evdesiniz, aynı çatıda, aynı dünyada, aynı ailedesiniz. Ama bir çay, bir borç, bir destek, bir emek bir dert dinleme isteyemiyorsunuz. Bu nasıl birliktelik? O zaman kim kime yardım edecek? Yani herkes o zaman kendi kendine cowboy gibi yaşasın. Robinson Crusoe mu olmak istiyorsunuz? O da o bile belli bir süre sonra e, bir şehir hayatına, insanlar arasına döndü. Dünyada boşlukta ve bilinmezde gezmek yerine birbirimizden e, bir şeyler istemeyi e, bir e, gurur kibir meselesi yapmayalım. İsteyebilmeliyiz. İstenen de veren el alan elden üstündür. Bu bir tarihi fırsattır deyip destek olmalı. Ve yeterince birbirimize dengeli bir şekilde isteme isteyememe sınır ve sinir kontrollerini haritalarımızı konumlarımızı belirlememiz gerekiyor. Yani gecenin üçünde... Kalk bana bir yemek yap gibi kocanın karısını sınav yapmasına gerek yok. Ama kişi o anda ciddi bir sağlık sorunu yaşıyordur. Ee, karısı kalkar bir çorba da yapar. Ama zamansız imtihanlar yaparak veya ne gerek var zahmet olmasın diye aşırı ince naif davranarak kendi sorunlarımızı içimizde bir kiler gibi depolamayalım. Yoksa sorun hammalı olur çıkarız efendim. O yüzden e, dengeli ne zaman, nereden, nasıl, 6 ne 1K formülüyle kim kimlerden neyi isteyeceğimizi, neyi istemeyeceğimizi iyi bilelim. İstenen kişi de gerektiği yerde sevdiklerine, eşine, gerektiği yerde çocuklarına yeterince evet, yeterince hayırlar diyebilmeli. Yeterince hayır derseniz evet olursunuz. Yeterince isterseniz istenen olursunuz. Evet. Hep veren olursanız adeta vakıf insanı gibi vermeleriniz görev haline gelir. Kimse de size bir şey vermez. Siz de zaten kimseden bir şey isteyemezsiniz. Evet. Sürekli verenler almaya başlasın. Sürekli alanlar Vermeye başlasın. Hiç isteyemeyenler istemeye başlasın. Çok isteyenler de lütfen dengeye gelsin efendim. Hep beraber uyum içinde dans edelim. Hayat e, dansla güzel. Hayat e, beraber dans etmekle güzel. Hayat beraber sorunları kucaklamakla paylaşma ve dengeli istemek, dengeli istememek. Dengeli evet, dengeli hayırlarla bugünden daha güzel olacak üçüncü soru geliyor. Eşimle zevklerimiz genellikle uyuşmuyor. Ne yapalım? Mutlaka e, uyuşuk olmamak için uyuşan yönlerimizi bulmamız gerekiyor. Burada iki tane püf nokta söyleyeceğim. Eşler arasındaki aynılıkların bir zenginlik olduğunu, farklılıklarında bir Like'lanacak güzel hareketler olduğunu bilin. Biriniz balık tutuyor, tutmayı seviyor diyelim. Diğer eş sevmiyor. Sorun yok. O da balık yemeyi seviyordur. O zaman ne yapacaklar? Mangalı yakacaklar, balıkları tutacaklar. Hep birlikte biri balık tutmayı, biri balık yemeyi seviyor. Evet aynı anda sevdiğimiz oyunlar da vardır. İşte zeka oyunları, spor oyunları, kitap okuma gibi hobiler. Hobiler... E, yeterince olmalı ki hobilerimiz olmasın. Yeterince farklılıklarımız olmalı ki e, zenginliğe dönüşsün. Bu farklılıkları kabul edersek zenginliğe dönüşür. Mesela haftanın birkaç saati eşlerden birisi e, kendi sevdiği bir sporu yaparken diğer e, eş de kendi sevdiği bir hobisini yaşayabilir. Böylelikle hobilerimiz ...fobilerimizi yok etmeye başlar... ...birlik, dirlik içinde... ...uyum içinde yola devam ederiz... ...aynılıklarımız zaten aynalık... ...o yüzden ikiniz... ...Türk kahvesi içmeyi seviyorsanız... ...oh mis gibi... ...koyun kahveyi... ...zaten bir kahvenin 40 yıl hatırı oluyor... ...birbirinize 40 yıl boyunca... ...hatırlı davranırsınız... ...çünkü hobiniz aynı... ...ya Türk kahvesi içmek... ...ya da içirmek olsun efendim... Diğer soruya geçelim mi? Dördüncü soru geliyor. Bakın ben size ne dedim? Bu yayında on soru cevaplayacağız. Bu kimlerin en çok işine yarayacak? Sevgiler, sevgililer, sözler, nişanlar, flört edenler, aileler, evliler, çiftler, dostlar, arkadaşlar, akrabalar ve tüm iş arkadaşlarının işine gelecektir. Sonuç olarak farklılıklarımız, zenginlik... Aynılıklarımızda O biçim zenginlik O biçim sorumuz geliyor Bazen eşime alınganlığım tutar Bu durumda ne yapacağız Sevgililer Sözlüler, nişanlılar Çiftler, aileler, arkadaşlar Yeterince birbirimize Naz yapacağız Fazla naz aşık usandırırken Dengeli nazda Aşıkları birbirine Yaklaştırır O yüzden Alıngan olacağı yerlerden e, çiftler birbirlerini, aileler birbirlerini vurmasınlar. Çünkü biz e, kanlı bir çatışma, kin davası, kan davası, aşiret savaşları, 3. Dünya Harbi'nde değiliz. Bugün erken kalkan birbirine füze atarken günümüz ailesinde insanlar da aynı... E, Devletler arası savaşları modelleyip e, hasta liderler tarafından birbirlerine atılan füzelleri modelleyip birbirine laf çakmalar, işte tehdit etmeler başladı. Halbuki erken kalkan darbe yapacağına erken kalkan çayı koysun. Evet erken kalkan e, sevdiğine bir sürpriz yapsın. Erken kalkan alınganlığını değil alımını desteklesin. Hayattan ne alımı, hayattan ne alırız, alınganlıkları arttırmak yerine alımlarımızı arttırmalı, alalım. Ne alacağız? Keyif alacağız, sevgi alacağız, sevgi alışverişinde bulunacağız, saygı alışverişinde bulunacağız, problemlerimize destek olacağız. Nereden koparsa kopsun yerine, nereden kopacaksa oraya düğüm atalım diyeceğiz, oyu çözelim diyeceğiz. Ama bunu her dakika papağan gibi demeyeceğiz. Sorunları ağaç kakan gibi ama haftanın bir günü aile toplantılarında alınganlıklarımızı ve hayattan alımlarımızı ve alışveriş programlarımızı hem madden hem manen araştırırsak, birbirlerimizin nasırına basmazsak, Birbirimizin kalplerini fethetme yöntemlerini araştırırsak alınganlıklarımız da azalmış olur. Hayattan kam almalarımız, keyif almalarımız artacaktır. Beşinci soru, eşimin hatalarımı yüzüme söylemesi beni rahatsız ediyor. Evet, bir gün seanslarımda bir ergen ailesi tarafından e, yani... ...söylenen e, sorunlardan rahatsız oluyordu. Özellikle eleştirilerden. Evet soruya bir kez daha dikkatli bakalım. Hataların yüzüne söylenmesinden. Çocuklar olsun, ergenler olsun, çiftler olsun, aile bireyler olsun, arkadaşlar olsun, iş arkadaşları olsun. Yani şu hayatta kim olursa olsun suçu gelin ediyoruz kimse almıyor. Hatasını yüzüne söylüyoruz, kabul etmiyor veya rahatsız oluyor. O da bizim bir hatamızı buluyor, kısır döngü içinde debelenip duruyoruz. Çözüm ne? Çözümü söylüyorum. Sevdiklerimize, eşler birbirlerine, çocuklar ebeveynlerine, ebeveynler çocuklarına birbirlerini yapıcı bir geri bildirimle hatalarını söylemesini ve yöntemlerini söylemeleri gerekiyor. Kısaca birbirinize yetki verin. Evet, benim uyku düzenimle ilgili, ders çalışma düzenimle ilgili, sofra düzenimle ilgili yapıcı geri bildirimlerinizi istiyorum deyip mikrofonu uzatın, yetki verin ve bunun da hesabını sorun. İlla hesap soracaksanız, size hesap sorulmasını istemiyorsanız siz hesap sorun. Ama neyin hesabını? Yapıcı Geri bildirimin hesabını sorun. Yapıcı geri bildirim nedir? Siz sevdiğiniz kişilere, çalışma arkadaşlarınıza, eşler birbirlerine şu yetkiyi verecekler. Ey benim güzel hayır ahım, ey benim sevgilim, ey benim yavrum, ey benim müdürüm, ey benim çalışma arkadaşım. Bana beni gözlemle, izle, adım adım takip et. Benim hangi işi nasıl daha verimli yapacağımı getirdiğin, Evet, çoğunluğu getirecektir diye ümit ediyorum. Önceden ama zırt pırt sorunları, hatalarımızı yüzümüze vurmasından bu daha kolaydır, hodri meydan. Kim geri bildirim söyleyecekse, bakın veci içeriden son beş dakika kaldı diyor. Hocam çok konuştun diyebilir, desin ben de ona göre ...kendimi... ...zamanımı planlayayım Çünkü niye? E ben o yetkiyi onlara veriyorum. Onlar benim için çalışıyor. Son beş dakika kaldı diye... ...uyarmalarına küfür mü şimdi yani? Oldu mu bu? Olmaz. O yüzden karı koca... ...birbirine hatalarını... ...yapıcı bir şekilde... ...nasıl çözeceğiyle... ...beraber getirsinler. Evet. Çok rahat edeceğiz. Sadece sorunumu değil... Sorunumun çözünümüyle birlikte beyin fırtınası yani işimiz gücümüz hata bulmak değil. Hata ile beraber çözümün varsa konuş yoksa kıyamete kadar sus diyeceğiz. Böylelikle rahat arkamıza yaslanacağız ve gevrek gevrek güleceğiz. Gerekirse Ege'de olduğu gibi bir çay yanında bir gevrek yani simit koyup ee, başarılarımızı Başarısızlıklarımızı Konuşacağız Alnımıza gönlümüz bak Evet diğer soruya geçiyoruz Kıymetli çiftler Aile danışmanları Ve bu videoyu izleyenler Yeni bir yaşam yeni bir kariyer Programındasınız İzlemeye izlediklerinizi uygulamaya Devam edin Diğer soru geliyor Eşime Eşimden özür dilemek bana zor geliyor. Eşimin benden zor dileme özür dilemesi de ona zor geliyor. Hadi bakalım iş Arap saçına döndü. Ne yapacağız? Evet, özür dilememekte ısrar edersek hatamızın pekişmesine, kuru konuya inatlaşmak hem bizi gülüş duruma hem de hatamıza ısrara hatamızın ısrarı da sorunların kısır döngü halinde tekrarına neden olacaktır. O yüzden haklıysanız da özür dileyin, haksızsanız zaten özür dileyin. Hocam diyeceksiniz ki, ya haklıysak biz niye özür diliyoruz eşimizden? Çünkü kendi egonuzu onun egosundan daha, e, onun egosunu kendi egonuzdan daha iyi bir yere koyduğunuz için. Çünkü e, o bir yabancı değil, o bir el değil, o bir sevgili, o bir eş, o bir güzel insan, ondan e, haklı olduğunuz bir konuda o haksız olmasına rağmen o bir diliminde mesela yani evet sen yüksek sesle beni eleştirdin ama ben de buna sabredebilmeliydim veya yanlış anlaşıldığım için özür dilerim demeniz karşı tarafı da yumuşatacaktır Çünkü haklı olan adil olmalı, daha yapıcı olmalı. Haksız olan da U dönüşüyle kendisine verilen fırsatı da değerlendirerek bir özür, özür dilerim kelimesi yoksa affedersin, mazur gör, hakkını helal et. Ya hiçbir şey diyemiyorsanız pardon din ya. Yani çünkü iki kişi arasında bir kazara, bir iletişim sorunu, bir davranış sorunu, bir problem Çıkmış olabilir Burada güç savaşına İt girmeye gerek yok Özür dileyen Özür dileyen dostlar edinir Bunu unutmayalım Özür dilemeyen burnunun dikine giden Tilkiler gibi aç gezer Nasıl aç gezer Hem madden hem manen aç gezer İzleyin İstisnalar kaydeyi bozmaz belki ama Genelde bu böyle Eşime seni seviyorum Diyemiyor. Bakın. Böyle tipler de türede. Sevgiliyim diyor. Ölüyor, bitiyor. Sabahın erken saatinde kalkıyor. Horozlar ötmeden yola düşüyor. Sevgilisini görmek için. Ama seni seviyorum diyemiyor. Ne olacak? Dilinize zincir mi vuruldu? Seni seviyorum herkes diyor. Ama seni seviyorum kelimesi demode oldu. Veya seni seviyorum demekle olmuyor kalpten sevmeli, seni seviyorum demek yetmez icraatını göster gibi karşı tarafında yıkıcı eleştirileriyle seni seviyorumu kimler aldı, playboylar aldı, yalandan sevenler aldı, sanal dünyada yani seni seviyorum kelimesini suistimal eden herkes aldı da bir gerçek sevenler seni seviyorum diyemiyor. Bu seni seviyorumun sevginin sahipleri neredesiniz? Kendinize gelin ve ilk fırsatta hemen şu dakikada seni seviyorum mu söyleyin. Bakın ben eşimi seviyorum, çocuklarımı seviyorum. Çalışma arkadaşlarımı seviyorum. Business Channel Türk TV'yi seviyorum. Kendimi seviyorum Ekrem diyorum. Bakın görüyor musunuz? Benden bir şey eksildi mi? Belki bir gram kilomdan eksilmiştir. O da helal hoş olsun ama diğer türlü beni ben yapan değer. Çünkü duygularımı vermezsem, ifade etmezsem bu duyguların turşusunu mu kuracağım bende? Bu ...emek verdiğimiz, seni seviyorum'u... ...hak ettiğimiz duyguyu... ...sevdiklerimize hemen... ...şu anda, siz de söylüyorsunuz... ...bir şeyinizin eksilmeyip... ...madden ve manen... ...zenginleştiğinizi göreceksiniz. Seni seviyorum'a sen... ...sahip çıkmazsan... ...gerçek sevginin sahipleri... ...kim sahip çıkacak? Yetim midir seni seviyorum kelimesi? Evet, bunu dedikten sonra... ...evet, kalpte ve ruhta... Temellerini sağlam atarak bunu diyeceğiz. İcraatta da, iyi günde de, kötü günde de seni seviyorumun hakkını vereceğiz, vereceğiz, vereceğiz. Ve seni seviyorumun gerçek sahipliğini, patentini bizler alacağız. Çünkü bizler hak ediyoruz. O zaman da çiftler birbirlerine hemen şimdi seni seviyorum mesajlarını atıyorsunuz ve yüz yüze de bunu söylüyorsunuz çünkü seni seviyorumdan sonra şımaranı da poposu kalkanı da terapiye getiriyorsunuz. Seni seviyorumu gerçek kişiler iyi hazmederler, gerçek karşılığını verirler. Evet, sevginin gerçek sahipleri seni seviyorumu kullanmana kullanma hakkının tek sahipleridir. Sahip olduğum kişisel özelliklerinden e, memnun değilim eşimin. Bakın. Şimdi eleştirel bakmak, yıkmak çok kolay. Bir şekilde hasbel kadar yollarınız kesişmişse e, kişiliğine, karakterine bir olay olduğunda saldırmak yerine senin şu davranışından rahatsızım, senin şu davranışından mutluyum diyerek bunu. E, geri bildirim şeklinde Söylemeniz gerekiyor Sizin bir davranışınızın Bir özelliğinizin Sevilmemesi Sizin bütün bütün sevilmemeniz anlamına gelmez ya Ekrem Çulfa, Senin yayında kullandığın Şu kalemi tutuş Şeklini sevmiyorum Diyebilirsiniz Ben bunu sadece kalem tutuş şeklim sevilmedi diye algılarım. Yoksa Ekrem Çulfa sevilmedi diye algılamam. Algılasam bile evet Ekrem Çulfa'yı sevmeyen sevmez. O da başkasını sever. Yani beni sevmeyen ölsün demiyorum. Beni sevmeyen lütfen başkasını sevsin. Kendini sevsin. Zaten kendisiyle sorunu olan kişiler başka birilerine ısınamaz ve seni e, ...insanları sevemezler. O yüzden dikkat edin... E, ...büyük, e, sorunlu, arızalı... ...psikolojik yardıma... ...ihtiyacı olan kişiler... ...kimseyi sevmezler. Şu alem ve cihanda... ...asla ve asla... ...hiçbir varlığa ısınamazlar. Çünkü kendi içlerinde... ...ısınmış ve kendileriyle... ...barışık değillerdir. Cidden söylüyorum. Evet... Şimdi diğer soruya geçelim. Heyecan, heyecan. Dorukta sorular yağıyor. Evet. Eşimin mesleğinden memnunum veya memnun değilim. Bu konu nasıl olacak? Şimdi bir kişiyle evlenmenizin tek kriteri mesleği olmamalı. Yani o sizin sevdiğiniz kişi o mesleği severek yapıyorsa... Ama siz memnun değilseniz bu sizin sorununuz. Onun sorunu değil. Aslında tam tersine sizin sevdiğiniz kişi sevdiği işi yapıyorsa bir gün dönüp dolaşıp o rezerve ettiği sevgiyle, o rezerve ettiği pozitif enerjiyle size de ikramda bulunacaktır. Yani adam avukattır, sevgilisi sevdiği işi sevmiyorum. Ama adam seviyor. Sen onu o halde aldın veya onunla o ilişki o şekilde başladın. Onun mesleğini değiştirmeye kalkmayın. Çünkü sevdiği işi yapan hiçbir zaman ömür boyu yorulmaz. Sevdiği işi yapan sizde mutlu edebilir, size de mutluluk verebilir. Ama zorla siz onu avukat yerine doktor yapmaya kalkarsanız kıyamet kopabilir, yuvanız yıkılabilir, ilişkiniz Bozulabilir. Çünkü insanın iş hayatında geçirdiği ömür, ömrün neredeyse yarısıdır efendim. O yüzden her şu var, sevmediği işi yapıyorsa ona elbette yardımcı olun. Bak senin mesleğini sevmiyorum, sen de sevmediğin bir işi yapıyorsun. Gel öncelik senin sevdiğin mesleğe veya işe yönelmene yardımcı olayım. He ben seversem o, yani nasıl diyeyim çifte kavrulmuş bir olay olur veya kaymaklı kadayıf olur efendim. Ama siz sevmiyorsanız da sadece kadayıf olur ve o da eşinize, sevgilinize, sevdiğiniz insanlara yeter. O yüzden ilişkilerde sakın mesleğine, parasına, güzelliğine göre evlenmeyin. Yani kısaca tek kriter bu olmasın diyorum. Yani mesela bir eş... Ee, kocasıyla veya karısıyla sırf parası için evlendiğinde paraya doyduktan sonra ikincisi sırf mesleği için evlendiğinizde mesleğine üniformasına doyduktan sonra onun bir gün ergeç kişiliğiyle yüzleşeceksiniz. Peki o zaman ne yapacaksınız? İşte bu soruların gelme nedeni evliliğin ve bir ilişkinin kuruluş amaçlarının Bilimsel olması son derece ona önemli. Bilimsel altyapı olduktan ve hazırlandıktan ve kurulduktan sonra filmsel kısmı da olabilir. Ama sadece filmselle bilimsel bir evlilik, mutlu bir evlilik ve ilişki yürütmek imkansız. O yüzden bir ilişki hangi amaçlarla kurulduysa o amaçlara doyulduğunda veya o amaçlar gerçekleşmediğinde... Paldır küldür yıkılır. Evet. O yüzden dikkat edin, evlilik ve ilişki amaçlarınızı güncelleyin, değiştirin gerekirse. İlişkinin yeniden anayasasını yazın, niyetlerinizi güzel niyetlere değiştirin. Onuncu soru. Reci adeta kronometreli çalışıyor. Maşallah bari Allah... Eşimle birlikte yaşamayı sevmediğim zamanlar oluyor. Ne yapayım hocam diye sormuşlar. Birlikte yaşamayı sevmiyorum yerine. Birlikte yaşamayı neler olsa severim diye düşünürseniz formül hemen hızla bulunacaktır. İşte akşamları şöyle bir sofra kurulsa, işte hafta sonları şöyle bir etkinlik, faaliyet paylaşımları olsa, işte şu şekilde hobiler edinsek, işte bu şekilde ortak dostlar edinsek gibi yollarla mutlaka birlikte yaşamanın yer, zaman, nasıl, tasarım, şekilleri mutlaka bulunacaktır. Beraber ilişkiyi ve beraber yaşadığınız ortamları ve beraber e, ailevi veya ilişki, e, evlilik e, paylaşımlarını tasarlar, düzenler, yeterince teklifler sunar, yeterince verici, yeterince alıcı olursanız gerekirse de profesyonel bir yardım alarak karı koca olsun, arkadaşlar olsun, takım ve iş arkadaşları olsun, çiftler olsun, sevgililer olsun mutlaka birbirleriyle nasıl mutlu olacaklarını, şu hayatta birlikte neleri paylaşarak, nerede Karı kocalar uyuyarak, nerede yaşayarak, hangi yaşam koşulları içinde yeterince beklenti ve hayat kalitemizi arttırarak yeterince de olmaz şey veya olmayacak şeylerden beklentilerimizi düşürürsek ve gerekirse son tarihle hedef ve amaçlar belirlersek birlikte yaşamanın mutlaka yolları bulunacaktır. Eğer birlikte yaşamaktan memnun ve mutlu değilseniz mutlaka bir çift terapistine gidin, profesyonel yardım alın, aile evlilik check-up testlerinden geçin ve bu check-up testleri sonunda sizler birlikte yaşamanın, konforun, kalitenin ve mutluluğun tadını bulacaksınız. Reji işaret etti, son bir dakikamız var. Ben hemen 11. soruyu da vereyim diyorum çünkü Azerbaycan'dan Türkiye genelinden benden eğitim alan aile evlilik çift danışmanlarımız, yani bu eğitim alan uzman psikologlar, pedagoglar, doktorlar, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimi uzmanları bu yöntemleri merak ediyorlar. Eşimle konuşurken yüzüme bakmaması beni dinlemediğini hissettiriyor hocam. Ne yapacağım? Evet. Yani biliyorsunuz ilişkiler göz göze diz dize yaşanır ama maalesef her zaman göz göze bakılamayabildiği oluyor. O yüzden mümkünse yan yana e, sorunları tartışalım. E, güzel e, paylaşımları da göz göze diz dize, heyecan veren konuları da göz göze dinleyerek, onaylayarak, geri bildirim vererek. ya Şu e, vücudunuzun Beden dilini biraz oynatarak, işaret ederek, like diyerek, böyle diyerek, vay be diyerek, daha sonra ne oldu diyerek, rol yaparak değil efendim, bunu yaşam tarzı haline getirin. 100 gün etkili dinleyin, gerekirse etkili dinleme eğitimleri alın da şu hayatı daha yaşanır hale, hepimiz daha kendimizi değerli hisseder ve değerli hissettirir hale gelelim. Sevgiler, selamlar olsun. Hoşça ve dostça kalın. Aile evlilik danışmanı olarak ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını Business Channel Türk TV stüdyolarında bugünlük noktalıyorum. Bir sonraki yayınımızda yine bomba gibi 11 soru geliyor efendim. Hoşça kalın. Sevgiler selamlar olsun. My Life Danışmanlık, Ekrem Çulfa ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını sundu.